Değerli dostlar, merhabalar. nerelerdesiniz Gözlerimiz sizlere aradı, izledi ve buldu. Bayram sonrası yine beraberiz. Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Neredemiz? Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programında ve neler yapıyoruz? Tabii ki burada uzman psikoloğumuz 20 yıllık tecrübeli Ahmet Denizci Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş geldin. Halk arasında bir meşhur söz var. Deliye her gün bayram diye. <gülüyor> ee, ben e, şöyle diyorum. Akıllıya neden her gün bayram olmasın? Ee, bayram olması için insanın nasıl bir düşünce felsefesine sahip olması gerekiyor? Düşünce psikolojisine, duygu psikolojisine, davranış psikolojisine sahip olsa çok daha... ...hani yaklaşık her gün bayram olur diyoruz. Buyurun. Evet, öncelikle bütün seyircilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Geçmiş de olsa... Sonuçta yaşanılan anı hissediyorsak, hani pozitif olarak yaşıyorsak her gün bayram oluyor bizim için. Evet. Önemli olan yaşadığımız anı çok iyi hissetme, onu özümseme, onun tadına varma, hayatı böyle çok bir baklava yeme tadında yaşama. Bu bize her günümüzü bayram yapıyor. Fakat bunu başarabiliyor muyuz? Bunu becerebiliyor muyuz? Maalesef insan olarak günümüz şartlarında özellikle bu biraz zor oluyor. Çünkü dikkatimizi dağıtan unsurlar çok fazla. Ne gibi dikkat dağıtan veya takıntı yapan unsurlar var? Evet bunların başında aslında şu anda hep teknoloji suçluyoruz, suçluyoruz ya işte telefonlar, bilgisayarlar, oyunlar ama aslında teknolojinin bu kadar çok suçu yok. Bunu kullananlarda biraz suç oluyor. Yani artık yani in... teknolojinin yanlış kullanımında mı? Yanlış kullanımında insanların daha çok bireyselleşip insanlardan kopmalarında atıyorum 4-5 kişi bir araya kahve içmeye geliyor. Ve bakıyorsunuz ki 5 tane kişinin 5 telefon ve yine ayrı dünya. O Şimdi 5 telefon değil, ikişer telefon var, 10 <gülüyor> telefon var neredeyse. Evet, evet. Demek ki teknolojinin suçu yok. Teknolojiyi yapanlar tamam, belki bir ticaret amacıyla bir Tabii. tüketim çılgınlığını teşvik etseler de, suçu olsa da ama düpedüz bizim çıkan bir silahı kullanarak. Veya bir bıçağı kullanarak adam öldürürsek suç Biz bizde tabii. o zaman yani. Tabii tabii. Yani bunu bizim nasıl algıladığımız ve buna nasıl yön verdiğimiz, hayatımıza ne şekilde soktuğumuzla çok alakalı bir şey. Yoksa teknoloji dediğimiz yani istifade ediyoruz şu anda. Tek, telefonun zaten kendisi bir üretimdir. Tabii. E bunu kullanıyoruz, sevdiklerimize iletişime geçiyoruz, işlerimizi hallediyoruz ama bütün günümüzü buna sarf ettiğimiz andan itibaren eşimizden kopuyoruz, dostlarımızdan kopuyoruz, çocuk çocuğumuz varsa bunlardan kopuyoruz. E bu bizi negatif etkiliyor. Kısaca sevgili dostlar, teknoloji e, çok şey ama her şey değil. Evet, kesinlikle. Yani, çok e, şey ama her şey değil. İnternet çok şey ama her şey değil. O yüzden interneti, teknolojiyi, sosyal medyayı her şeyimiz yaparsak yandık. Evet. Yani evet. bu kişi de olsa, mesela karımız bizim her şeyimiz olursa, sevgilimiz bizim her şeyimiz olursa yandık. Evet. Çok şeyimiz olabilir ama... Hem anamız, hem babamız, hem evladımız, hem öğretmenimiz, hem doktorumuz, hem psikologumuz. Olmaz yani bir bu kadar ağır yük yüklemek değil mi? Tabii ne iş olursa yaparım denen ustalar vardır tabii ya aslında. Ne iş olursa yaparım abi. <gülüyor> hiçbir işi bu, hiçbir işi bir şekilde hallolmaz. E yani çok tart. şey yapabilir ama profesyonellik gerektiğinde yolda kalır. Tabii, tabii. tabii. Dikkati dağıtır bu zaten. Yani de bizim de. doğamızda her şey yapabilme yeteneğine değil. sahip iken... Tamam. bir konuda uzmanlaşma yeteneğimiz de var. Yani Kesinlikle. Bunu... Evet. Yani illa bunu zorlamaya gerek yok. İşte yani hem e, doktor hem psikolog hem iş adamı hem televizyoncu hem ana hem baba hem şu birçok e, görev tanımı yüklendiğinde o kişinin de bir canı var yani. Canı çıksın gibi oluyor. Veya o kişiye inanılmaz bir bağımlılık geliştiriyoruz. Peki bu Kademe kademe gitsek, sevgililik döneminde ki tehlikeli veya saplantılı ya da bağımlı ilişkilere düşmemek için e, sağlıklı ilişkiler, sağlıklı sevgililik dönemi için neler tavsiye edersiniz? Evet, Şimdi sevgililik döneminde önce sağlıklı birey sonra sağlıklı birliktelik. Yani bireyin kendisiyle arasındaki o e, durum sağlıklı olacak ki birey kendisini tanıyacak. İşte nasıl sağlıklı olurum ben olacak öncelikle. Ben kavramını iyi oturtacak. Bencillikten bahsetmiyorum. Tabii ki. Tabii. Ben olmaktan bahsediyorum. Benlik, yani Benlikten, kişilik. Kişilikten hani bunun ahlaki boyutu var. Bunun tabii. eğitim boyutu var. Bunun cinsel boyutu var. Her boyutu var. Kişi kendinde bunlar oturttuğu müddet içerisinde ve sağlıklı tabii. bir şekilde yaşamaya katlettiği müddet içerisinde mutlu olabiliyor. Ve bu şekilde karşısındaki insana da mutluluk verebiliyor ve mutluluk alabiliyor. Yani... E hiç mutlu olmayan depresyonda darman duman bir kişinin ben bir sevgili edineyim de beni mutlu etsin mümkün değil demesi mümkün. yanlış demek. Tabii ki, tabii ki mümkün değil çünkü kendi kimyasında özellikle bu beynin salmış salgılamış olduğu serotonin e, salgısında bir problemi var. Öncelikle bunu gidermesi gerekiyor. Kişiliğindeki sıkıntıları gidermesi gerekiyor ki bu kişi mutlu olabilsin. Öncelikle mutlu olmak, sonra bu mutluluğu paylaşmak. Ha birliktelik sağladığı kişiyle mutluluğunu artırabilir. Evet. Ama hiç mutluluk yokken mutlu olamazken bu insan ya şu beni mutlu etsin. Ya öyle bir şey var mı? Yani o mümkün değil o. Hem tıbben mümkün değil hem de biyopsikososyal noktada da mümkün değil. Yani kişinin kendisi algısı çok önemli. Bu arada değerli dostlar sponsorumuz Maylar Psikolojik Danışmanlığı'na teşekkür ediyoruz. Kısaca ben şöyle diyorum. Sevgili edinmeden önce Kendiniz bir psikolojik danışmanlık evet. merkezinden ve psikologdan kendiniz olun. Benliğinizi, kişiliğinizi, karakterinize bir oturtun. Diğer türlü elin oğlunu, elin e, kızını yakmayın. Çünkü o zaman hakikaten elin oğlu, elin kızı olur. Ama diğer türlü sevgiliniz olur, canınız olur, ciğeriniz olur. Ama siz yokken biri sizi var etsin diye haşa, yani bir yeniden e, bir e, insan olarak... E, Arz endam edin, mutlu olun gibi bir büyük bir beklentiyle sevgiliye böyle büyük anlamlar, büyük görevler yüklemeyin. Hem ona bağımlı ve saplantılı olursunuz. Onun da dünyasını karartırsınız. Kendiniz de kararsınız. Yani bir denizde boğulurken birini daha boğmayın. Ama bir profesyonel kişiden hani yabancılarda var ya help help help diye bağırıyor. Hemen psikologdan help. Yani yardım, acil yardım Şeklinde yardım alın Profesyonel yardım alın ki Diğer insanların sizi Doktor gibi iyileştirmesini Beklemeyin kısaca Sevgili doktor değildir evet. Bu kadar sevgili psikolog değildir evet. Peki sözlülük döneminde Saplantılılık Ve bağımlılık ve yanlış Anlamlar yüklememek için Ölçüler neler olabilir Belli başlı yani dikkat edilmesi gereken noktalar ve psikologlara düşen görevler nelerdir? E, danışan dediğimiz hani sözlülük döneminde yaşadığı sorunlar için psikoloğa giden danışan ne gibi e, sorumluluklar almalı, inisiyatifler alabilir? Evet, sözlülük döneminde eğer bir danışan psikoloğa gidebiliyorsa yani psikoloğa gitme bilincini yakalamışsa Tabii. zaten bu baştan onun atmış olduğu %50'lik çok pozitif bir adım oluyor. Bravo. Yani, yani çok bu, takdir edilmesi bu gereken tak, bir şey. Takdir edilmesi gereken bir şey çünkü hani ben psikoloğa gidiyorum, buna ihtiyacım var dediği anda kişi onda bir problem varsa, atıyorum psikolojik bir sıkıntısı varsa, kişisel problemi varsa, mental bir problemi varsa bu şu demektir. Evet, ben bunun farkındayım. Bunu benim tedavi etmem gerekiyor, Tabii. düzeltmem gerekiyor ve e, bu bir adımdır aslında. Adım. Hani buna niyet etmek o tedavinin yarısını bitirmiş olmak demek. Bravo. Yani bir her bir delikanlı kızlıktır, bir delikanlı erkekliktir, evet. bir delikanlı insanlıktır. Çünkü sizin uzmanlık alanınız değil. O evet. alandaki doktorculuk, psikologculuk oynamayın ve e, Ahmet Bey gibi uzman psikologlara başvurun. Ben de bu arada aile evlilik danışmanı, ilişki danışmanıyım. Bizlere gelin başvurun. Yani bizler bunun için varız. Çayımızı koymuşuz önümüze. Gelin manzaralı ortamımızda rahat konforlu terapi ortamında buluşalım görüşelim e ben otobüste görüyorsunuz soru soruyorsunuz Ahmet Bey gemide yakalıyorsunuz hocam şu sorunuz ya bu ayak üstü dişinizi tedavi ettirebiliyor musunuz yani kaldı Bıkın ki kişilik sorunları ee, yani 10 yıl, 20 yıl belki genetik kodlarıyla atababalarımıza kadar uzanan bir süreç. Evet, yani beslenmede evet. var, uykuda var, tıbbi sorunlar bir sarmal halde 20 yıllık sorunu kişi bana te sorduğu tek bir soruyla çözmeye çalışıyor. Evet. Ee, bunun için de bizler biliyorsunuz online danışmanlıktan tutun, görüntülü destekten tutun, kaldı ki terapi ortamı, en sağlıklı ortam... E evet. Bir seferliğine bile gelip soru sorup o ortamda danışmanlık alan insanlar var. Ve ufukları çok açılıyor. Sözlülük döneminde de bunun önemi çok büyük diyorsunuz. Peki nişanlılık daha bir ciddi adımların atıldığı bir evet, süreç. Evet. Bu dönemde psikolojik olarak çiftler nelere dikkat etmeli? Evet, sözlülük döneminden sonraki nişanlılık, adım atma. Değil mi? Yani oluyor. çıraklıktan, çıraklıktan e, biraz kalfalık gibi Ondan oluyor. Zaten evlilikle şahlanıyorsa bu evet. noktalanıyorsa ki her sözlükte nişanlıkta evlilik olacak diye bir kuralımız Tabii. ama Evlilikle noktalanıyor bu da artık ıı, şeye uzmanlık noktasına gitmiş evet, oluyor. Evet. Ustalık oluyor bu Ustalık oluyor dönem. De. Aslında belki de en zor dönem ve de tadına doyulmayan dönem de bu dönem oluyor. Şimdi e, niş, sözlük nişanlık dönemi o dönemin e, kurgulandığı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 Geç gelilmesi durumunda çok ciddi evet. değersiz hissederim veya yüksek tepki verebilirim Bununla ilgili karşılıklı yardımlaşma anlayış Hı -hı. çerçevenin belirlenmesi ve daha da çözülmeyecek gibi gözüküyorsa hani evlenince düzeliriz. bir şehir Hı -hı. efsanesi var ya Hı -hı. hani düzelmez albukü yok öyle bir Anladığım kadarıyla da. sizden hani yardım almaları gerekiyor evet. bu noktada değerli seyirciler, sözlülük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 Ee, neler kazanıyorlar? Tabii ki şu anda nişanlılığı e, sonuna geldik ama aile okulunu, e, evlilik okuluna dahil edelim. Evlilik okuluna giderlerse ne gibi kazanımlar olur? Neleri gündeme getirmelerini tavsiye edersiniz? Uzmanlara ve danışanlara. Evet. evet. Evlilik okulunda aslında adı üzerine bu bir okul hani resmiyette böyle bir okullar belki belediyelerin çalışması olarak çıkmış okullar var ama Tabii. benim bildiğim şu anda böyle çok profesyonelce Tabii. işte devlet bünyesinde Tabii. çok kontrol edilerek yapılan yerler yok. Maalesef dünya Maalesef, genelinde de ya yok. Dünya genelinde gerçekten o Hollanda'da yeni yeni boşanmak evet. isteyen çiftlere bir iki aylık evlilik okuluna gönderiyorlar. Halbuki <gülüyor> başta gitmesi lazım. Evet. Kaldı ki başta siz ve bizler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 Aile ve ebeveyn okulunda, yani aile ve ebeveyn, aileyi ayıralım, ebeveyn okulunu ayıralım. Aile okulunda biliyorsunuz çocuklar da dahil oluyor. Yani geniş aileler de olabilir, çekirdek aileler de olabilir. Cümcül cemaat gelseler, mesela aile evlilik danışmanından ya da psikologdan ne gibi eğitimler almalarını ve ve...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 Beş dakikamız, biraz toparlamamız gerekiyor artık. Evet. Yönetmenimiz uyardı. Şimdi anladığım kadarıyla eğer e, aile okuluna çekirdek aile okulu veya kök ailelerin de katıldığı geniş aile okuluna devam edecekse seyircilerimiz bir sorun olmasını beklemesinler. İletişim, uyum, paylaşım, kalite. Nasıl ki telefonlar çıkınca hemen ihtiyaç olmasa da olsa da olmasa da binlerce lira harcayıp e, ekonomiye de zarar verip gerekirse teknolojiyi arttırıyorsunuz. Ya burada ekonomiye zararı yok. Faydası var yani. E, kaliteyi arttırın. Çünkü yabancıların meşhur sözleri var. İşte ölmeden önce gidilecek 100 yer yapılacak 200 faaliyet gibi siz de psikoloğa gidin. Ayrı danışmanla gidin ve yapılacak her şeyi öğrenin. Menü onlarda. Yani sürekli dönerek ekmek yiyenlerin işte filan kebap filan e, yemek filan şiş e, filan e, salata gibi e, menülerle nasıl e, midemizi ve bedenimizi fiziken iyileştirmeye çalışıyorsak kaliteyi artırmaya çalışıyorsak gelecek türdeki böyle e, ekranlara yakışarak dedikodu ve fısıltı makinalarıyla şey şey yaparak kulamız e, dört gözümüz açık esas gözümüzü açmamız gereken nokta kalp gözümüzü açmak, psikolojik gözümüzü açmak gerekiyor. Ve uzmanlardan e, ailelerin neler yapabileceğini de öğrenmek gerekiyor anladığım kadarıyla. E bunda büyük bir ihtiyaç var. Mesela en önemlisi ben dili ve sen dili. Hocam bu konuda e, neler diyorsunuz? Yani mesela örneklerle çoğu diyor ki işte uzmanlar göbeğini şişirip ben dili kullanmayacaksın, sen dili kullanacaksın. Birkaç örneğiniz var mı bu konuda? Ben dili ve sen diliyle şöyle benlik dili kullanmaya kalktığımızda hani bunu işte göbek işlemeden tutunluğu farklı şekilde alıyorsa özellikle bunu evlilik içinde bahçesi bunu alıyorsa Tabii. burada biz dili çok daha öne geçiyor. Evet. Yani ben dilini kullanırken bunu duruşumuzla oturuşumuzla, konuşmalarımızla ama çünkü karşımızdaki insanın da bir ben dili var. O da bir ben tamam. dilini sergiliyor. Tamam. O da bir bez, biz diliyle yaklaşmış. Tamam. Daha çok biz dilini kullanmak. Biz olabilir. dilini kullanmak. Evet. Yani. Biz dili çok önemli. Diğer türlü sadece ben diliyle olduğumuz evet. zaman birimiz taşıyıcı, diğeri taşıtıcı var kişi olmuş oluyoruz. Evet. E, bu da evliliği yürütmüyor zaten. Yürüdüğünü çok var. Biz görüyoruz görüyoruz. Yani biri işte padişah, diğeri köle gibi çiftler olmaz. Kesinlikle. Beraber karar vermek gerekir. Biz diliyle daha çok hareket etmek gerekiyor. Çünkü siz bir artık küçük bir cumhuriyetsiniz, sizin bir anayasanız var, e, gideceğiniz yer belli, gitmeyeceğiniz yer belli. Hani e, karı sözü dinleyen veya koca sözü dinleyen gibi değil de, kılıbık ya da köle karı gibi değil de, e, ikiniz birlikte bir araya gelip konsensus bir uyum halinde kararları alabilirsiniz diyorsunuz. Değerli seyirciler, çok teşekkür ederiz. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programının daha sonuna geldik. Hocamızın da ağzına, diline sağlık, yüreğine sağlık. Sizlerin de gözlerinize ve kalplerinize sağlık. Değerli seyirciler, hoşça kalın, dostça kalın. Aile içinde, samimice ve barış içinde kalın. E, dilerim bu programlar vesilesiyle başta İstanbul'umuz, devamında ülkemiz e, ve yedi kıtada da barışlar e, tekrar gelir, sulh tekrar ülkemize gelir. Bayram o bayram ola diyelim ülkemizde sulh barış insanlar hoşgörü içinde yaşaya. Başta da toplum için toplumun en küçük yapı taşı olan ailede huzur ve mutluluk gele diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.